1,21 virgül 21 ile 0 virgül çarpalım. Videoyu durdurarak, önce bu işlemi kendi başınıza yapmayı deneyin lütfen. Şimdi, buna benzer bir örnek düşünelim. Ancak örneğimizde ondalık noktaları olmasın. 121 ile 43'ü çarpalım. Bunları nasıl çarpabileceğimizi biliyorsunuz. Önce bu soruyu çözelim. Daha sonra, bu işlemin çarpımından, ilk işlemin çarpımına nasıl ulaşacağımızı düşünelim. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. 3 çarpı 121, 363'tür. Şimdi onlar basamağına gideceğiz. Burada 40 var. Onlar basamağında olduğumuz için, buraya bir tane 0 koyalım. 40 çarpı 1, 40. 40 çarpı 20, 800. 40 çarpı 100 ise, 4000. Daha önce bunu nasıl çarpacağımızı öğrenmiştik. Şimdi bunların hepsini toplayabiliriz. 3 artı 0, 3. 6 artı 4, 10. 1 artı 3, artı 8, 12. 1 artı 4, 5. Yani, 121 çarpı 43 işleminin sonucu, 5203'müş. Bu çarpım, ilk işlemin çarpımını bulmak için bize nasıl yardımcı olabilir? 1,21'den 121'e gitmek için, bu sayıyı 100 ile çarpıyoruz. Ondalık işaretini iki basamak sağa kaydırıyoruz. 0,043'ten 43'e ulaşmak için ne yapıyoruz? Ondalık noktasını 3 kere kaydırabilmek için 10, 100, 1000 ile çarpıyoruz. 1000 ile çarpıyoruz. Yani bu çarpımdan bu çarpıma ulaşmak için 100 ve 1000 ile çarptık. Eğer burada bu çarpıma geri gitmek istiyorsak 100 ile bölmeliyiz ve daha sonra 1000 ile bölmeliyiz. Bu 100.000'e bölmekle aynı şeydir. Şimdi bunu yapalım. Bu sayıyı buraya tekrar yazalım. 5203 Daha güzel yazayım. Burada bir ondalık işareti olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer 100 bölersek, 10 ile böldük, 100 ile böldük, ondalık işareti buraya gelir. Sonra 1000 ile böleceğiz. 10 ile böldük, 100 ile böldük, 1000 ile böldük. Ondalık işareti buraya kayacak. İşimiz bitti. 1,21 çarpı 0,043 eşittir 0,05203. Bu iki sayıyı ondalık işaretleri yokmuş gibi çarpabilirsiniz. Daha sonra ondalık noktasının sağında kaç tane rakam olduğunu sayabilirsiniz. Virgülün sağında 1, 2, 3, 4, 5 rakam var. Dolayısıyla çarpımda da virgülün sağında 1, 2, 3, 4, 5 basamak olmalı. Niçin böyle oluyor? Ondalık noktalarını yok saydığımızda, bunu sadece 121 çarpı 43 olarak düşündüğümüzde, aslında bunları yüzle 100 ve 1000 ile çarpmıştık. Virgülü olmayan sayıların çarpımından virgülü olan haline dönebilmek için de yüz ve bin ile bölmemiz gerekli. Yüz bin ile çarpmak, virgülü beş basamak sağa kaydırmak anlamını taşır. Yüz bin ile bölmek de virgülü beş basamak sola taşımak anlamını taşır. Onla böldük, yüzle böldük, böldük, on böldük, yüz ile böldük, bin ile böldük, on böldük, yüz bin ile böldük. İşimiz tamamdır, sonucu bulduk.